Ben seni büyüttüm bile. Sıkıntı yok kanka. Evet arkadaşlar, şu an yeni Discord ekibi buldum. E, vispex Arkadaşlar, bedava RP kazanmak istiyorsanız e, Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuzda 5v5, 1v1 turnuvaları oluyor. Yani bedava e, RP kazanmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bambara. bugün selle e, 4 sup yani 4 support bilgren arkadaşlar oynuyoruz. Şimdi yarımda Alperen, eee Meh Mehmetcan var, bir de Dark var. Adları tam bilmiyorum. Kanka gelin. Gördüğünüz yerde indirin tamam mı Gördüğünüz yerde. Tamam, tamam Bir alttan video izleyelim mi kanka? Bu oğlumla graf formundan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Z yok oğlum. Z gelir bir ihtimal. Z şu an haritan başlamaz lazım. Kanka zedden maviden başlaması lazım değil mi yani enerji için kanka falan. Ya red başlar. Kanka. 3 <gülüyor> <gülüyor> olmadan direkt alacağız kanka tamam. Zengiz kanka tekist zip fitlemeyin tamam mı kanka ben de dahil. Fitlemezse deme, fit yani yok kanka ya. zaten biz bunu çok yaptık. Daha bugün 5 report yaptık. Kanka. Hadi be. Sarıyor mu? Aynen öyle. Sarıyor. Aga biz 100 kil yaptık 4 sefer. 4 seferle 5-6 kere 100 kil yaptık. 100 kil mi? Evet. evet. Oğlum ama Kanka lastiği iç çilim vardı. Karansat geri giştin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam yazık lan. Adam vallahi yazık ya. <gülüyor> Öyle mi canım canım can can can can can can tamam, ben direkt Beyaz'dır kanka. Direkt Beyaz, direkt beyat. Ya ben en iyisi 6'dan sonra leylileri dalmaya başlayayım kanka. Leyli ne ben ya? cahil ya vallahi cahil ya fiz vallahi cahil ya ne diyor ki <gülüyor> ormancınız olmadığını da aynı fark ediyorum diyor hiç <gülüyor> evet, sıkıntı yok zaten altıdan sonra her türlü alacağımız için zaten hani kule altında 2 lm'li aldıysak yani altıda neler yapacağız odama biz evet kule altı mı aldınız evet kule altı aldık <gülüyor> şuna bak abi şuna bak ya kanka q yok kanka, şifam var ben anladım. Ben. anladım ben çıkıyorum bu e, e olmadan girdim sarak gibi girdim keşke girmeseydim yani burada fazla zorlamaya gerek yok bence. Erik, Erik daha gelmedi. Tamam geldi abi. sen can baskan yeter Yok. Kanka ben Bora bilmiyorum ben önce sana geliyorum kanka Yumi. Sadece bana can bas can Tam sıkıntı yok aldı Bir de denelim. Bait'le de, bait'le de. adamın artı sağlı sıfır Yok Adam altı oldu bu arada bana vur katabilir. Çıkalım çıkalım çıkalım. Kanka biraz geri kalmamaya çalış ya. Ben bunu bayağı geri kaldım kanka da. Can ver merceğim verceğim ver. Hh ver. koşma. Adamın canına bak ya. Lux, kank sen taplen çıkabilir misin kank idare edebiliyorsan Ben hani bota da oynayacağım, bottan ikiyelim. Bence de kanka ya, bu azaldı çünkü. Herkes ne yaptı? Cinin manası kalmadı. Emir geldi. Kanka ben direkt bey atacağım. Yani item item ihtiyacım var. Tamam mı? Abi. Tamam. şu an. Üf ultiye bak ve. Kanka vur vur vur vur vur. Altı olsak burada ben içinden ben geçeceğiz de. Tamam ben kimle girdim diyorum ben. Tamam güzel. Pizza aldım merbeyde gir gir gir Adamları giriyor gir. lan gir gir gir Hız ver oğlum bana hız hız hız hız verdim. Adalet. 2 aldık çok iyi çok iyi 2 aldık. Ya 2 en azından güzel kanka adamları görmesine rağmen 4 kilom sıkıntı yok. Aynen. Kanka can versene bana. Ugh. Lan 2 tane ya. Tam zoruma gerek yok ya. ya Ejder alalım kanka gelin ya da ben dur bir de gideyim ya da alalım hangisi ne yapalım amına ben, bo ben botu itip geleceğim Emre sen git Şuraya Erik var mı Erik? Bence eri Anne var. Erik varsaneri alacağım. Neyse tamam. Zaten Kim ben var. seni eleyeceğim ya. Ama fizi keselim bir bence. Siz şuradan gelin kanka tamam mı? Ben beni atıyorum yoğunlardan alt altı, altı geliyorum Adam soldan kaç bir Orada adam kaçacak ya. Oradan kaçacak buradan kaçacak. İyi tutacağız. edeceğim? Kuş ettim adımı. Oğlum adam nasıl kaçıyor? Alabilirsiniz alın kan ya? ya. sen ciddi yükün ya. Direkleri mi? Botamı ya. alalım. Abi. Bak ben bilerek bir be yapmadım kanka. Ben var ya 3'ü çıkayım kanka. Var ya bak. Belki iki bir tane daha 3 çıkarım bak. Ciddi diyorum Ben full bak, yani sarı bullet çıkacağım kanka böyle. Tekleme oynayacağız. Şurada iki kişi bir kişi buradan gitsin. Biliyor sen buradan gel. Verdimizdi. Amına ama kızı kız verdin. <gülüyor> Oğlum bu ne ya kanka? Tam çık çık çık. Tam iki şey kim mi? Bir keçe zilin alsaydık kanka zilin. <gülüyor> <gülüyor> kanka, zilin. <gülüyor> <gülüyor> Verin, tamam mı kanka? Bana sesleri vesine verir kalkmış ha. Verdin. mü Şey, var? Tam güzel sıkıtıyor. Tamam tamam. Oğlum bu kısıldık sııldık am. Bak ben var bak şu işi Aynen bitireyim. seni yaşatırız biz ya. E veremedim. E veremedim. Verdim enge. Verdim hızı da. Koş buna. Neyse tamam sıkıntı yok. Güzel. Size kazık kanka. Buna da go ya. Buna da go. Allah razı için gel gel. Ver kanka hızı ver ver ver ver. W'um de var. W'um de var. Vericem hızı. Leona Leona sıçıca sıçıca bir şey at. Neyse tamam. Zoruma gerek yok. Tamam. Bitkinliği geliyor. Lux kanka sen soldan çıkma. Oyunu tutan biri olması lazım. Berbat manzaraya baktı geldi artık abi ben ya. Aynen. Bak üşi çıkım var ya. Adamların yaşama yani kabiliyeti kalmayacak hang yani. Ciddiyim bu arada. Onadır odir kan bota bota bo bize Leona tank tane Leona tanklarsa gireriz sıkıntı yok. Aynen Leona tanklarsa alırız orayı bu arada. Berbat manzara Leona gir Leona gir Leona gir Leona gir. öldü o. Direkt buna dön, buna dön. Kışı dönüştür Küçük Tamam, çok güzel abi. Çok güzel. Video sardı lan. <gülüyor> Şimdi ben bitten kulak almaya gideyim kanka benim. alırız bu arada. Kanka sıkıntı yok ya. Biz kasa ne yazar? 5 kişiyiz. Yani ben 5 kişi olarak geçiyorum bekle dur. Bekle şuraya gelirlerse geleceğiz kanka. Bu ah. buraya atacak şimdi. Helal. <gülüyor> Neyse tamam güzel güzel. Kanka, pasif oynayayım bak. Pasif oynayayım ben geleceğim hepinize. Şimdi bir alacağım Elif, bir. Skorum çok iyi lan. Kimin? Benim. <gülüyor> seni ben. De... <gülüyor> ya. Ben seni öldürtmem. Tamam, Ölmem zaten garanti ya. Garanti <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Dediğim gibi discorda gelebilirsiniz RP çekilişlerimiz Çekilişlerimiz oluyor değil mi kanka Aynen RP çekilişlerimiz var 1v1 var Daha çok kanka, turnumadan falan kadar. Daha çok 1800 RP'ye kadar Çıktığımız var evet ha. Şimdi bir ejder yapalım Bota yedelim yumu gel Siz de böyle garen oynamak istiyorsanız Abone olabilirsin Evet arkadaşlar Adale <gülüyor> <gülüyor> Şu nedir burada? Selamünaleyküm. Bota gel, bota gel. Çıp çıp <gülüyor> Çok kötü tarike yaptım ama ne? Dur, sen şuradan git. Ben de buradan gelmeyeyimse. Dostlarımızı korumak Am onu ya. Q'yu basaktım, basmadım bile. <gülüyor> tutun, tutun, lenot, leno, tut, lenot, tut, tut, tut, diyeceğim tut, tene, tut, tut, tut. Hoppa! Gel gel. devam, devam. Devam, devam, devam. devam. Buster, buster. Geliyor da bölüm G Gireriz Emir gir Emir gir Neyse sıkıntı yok güzel güzel çok güzel, çok güzel. Lan Yumi mi çanklıyor bu Aldım onu aldım aldım neyse tamam sıkıntı yok Kanka, bana girmez dersi alırız Ben seni büyüttüm bile Sıkıntı yok kanga burayı tamam. <gülüyor> <Hatır ya. gülüyor> <Hatır ya. gülüyor> evet. evet arkadaşlar şimdi gerçek kimliğime açıkıyorum Ben normalde <gülüyor> Ben giren forbin arkadaşlar <gülüyor>, <Bir> şey gülüyor ya gülüyor, gülüyor yani Gülüşünü şey yapmaya çalışıyor ya, <gülüyor> ya. kanga yani iyi olur Ebedi mi? Ebedi mi yorumu mu? Bence yu, bence ebedi. Bence de ebedi. Ama önceki şunu, ya biraz hafif tank çıkayım böyle. Yumi gel, Yumi nerede? Yumi ne abi, ben sen ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka geliyorum. Leone bek, Leone, Leone kaç evirsen kaç döndüğümde alıyoruz kanka. Hız verme kanka şimdi bekle. Leone gir kanka, gir, gir, gir, gir, gir, gir, gir abi, gir abi, gir, gir, gir Geldim, geldim. Hoppa Tek attım bu arada da size kaldı tamam. <gülüyor> Çok güzel ulti kanka Hadi hadi hadi Abi hasara bak <gülüyor> Gel buraya Fizz kaçaman kurturaman adaletten kardeş Bir ezel yapalım gelin Kanka uzaklaşmayalım birbirimizden. Zek bak sıkıntı. Predator gidiyor bu arada. Neyse bu video çıktı Oy. güzel ya. Kaybetsek de kanka video sardı bu arada. Yani. Tamam çok güzel. leno tutarsan girelim diyeceğim. Z kanka onu girmek biraz mantıksız da. Zand tut tut tut tut. Ya sen ne yapıyorsun sen? Peki bekle bekle bekle bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kanka, koş ona koş koş koş. Döndü, döndü. Döndü. Şerefsiz ya. Fake attı bize ya. Güzel. Helal Oğlum. <gülüyor> çete bak. Kanka. Oğlum sen karan fobin değilsen ben bir şey bilmiyorum. Kanka. Oynayışından Kanka. belli. <gülüyor> Sana <Sen yardım, geldim. gülüyor> Oğlum ignitim yok. Ness tam yok ya. Oğlum, dakika kaç lan? Kanka tam çıkarım çıkarım çıkarım. Tamam yeter. Güzel. Tamam çok güzel abi. Var ya efsane sardı ya. Kanal Burak Göktaş. At at at at at at E atacak. Evet çok zorladım ya sıkıntı yok. Beda çok zorladı herhalde ya. Bayağı zor olurdular mı? adamların kapılarına dayandık <gülüyor> Açın kapıyı <gülüyor> Hoppam bitti <gülüyor> 19 0'ı da bana yakın çıldırıcağım <gülüyor> Neyse salın kanka salın Zeyd alır kanka sizi Ultim ultra falan girişimceceğim de yok Kanka gelirse küt küt küt at Q at. Tamam, güzel bende kaldı zaten. Ben tak ben bu arada. ben 400 ping aldım aldık bu arada kanka zamandan şey bunlar bunlar bunlar bu arada şey verecekler kanka. FF verecekler vermezler inşallah. Kanka ben tankmak değil, Full tek atmayı bak tamam mı? Tek atmaya. Ebedi çıkacağım. Full tamam. cool ebedi ebedilik ebediliyorum yani. Geliyorum. Ya sal beni, sal. Hop merhabalar AK. Kaçaman <gülüyor> kurtaramam. Yumi siz ne yapıyorum abi, görüyor musunuz ya? Yumi gel, Yumi gel gel gel gel. gel. Abi ya. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> yani tabi şunlara göre o fazla tabi bayağı abi ne yapmışız lan <gülüyor> bu tarz videoları gelme istiyorsanız like atıp kanala abone olursanız sevinirim rp e kazanmak için discorda gelebilirsiniz bedava neyse videonun sona geldi haydi